İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde tahminen 100 ila 400 milyar yıldız var. Ve böyle bir sayıyı duyduğunuzda aklınıza şu sorunun gelmesi kaçınılmaz. Acaba bu yıldızların herhangi birinin yörüngesine dönen gezegenlerde uygarlıklar var mıdır? Ya da daha da ilginç olan soru şu, bu uygarlıkları tespit edebilir miyiz? Belki onlar da bizim gibi teknolojik ilerlemeler kaydettiler ve bizim gibi diğer uygarlıkların tespit edilebilmesi, tespit edebilmesi için uzaya elektromanyetik dalgalar yayıyorlar ve diyorlar ki, hey burada sizin gibi televizyon izleyen, radyo kullanan ve benzer şeyler yapan başkaları da var diyorlar. Kim bilir? Bu videoda yapmak istediğim şey, anlatmak istediğim, tartışmak istediğim şey bu soruyu cevaplamak değil tabii ki. Çünkü bu Ucu çok açık bir soru ve cevabını bilmiyoruz. Elimizdeki veriler bu soruyu cevaplamanın yakınından bile geçmez. Ama yapmak istediğim en azından soru üzerine düşünebileceğimiz bir çerçeve oluşturmak ve galaksimizde tespit edilebilecek ne kadar uygarlık olduğuna dair bir tahmin yolu ortaya koymak. Bunu duymuş veya duymamış olabilirsiniz ama bununla ilgili bir formül mevcut. Ve adına Drake Denklemi diyoruz. Bizim burada yapacağımız şey ise Drake denkleminden bağımsız bir şekilde kendi versiyonumuzu yani kendi denklemimizi türetmek olacak. Orjinaline göre biraz farklı ama düşünce süreci aynı olacak. İlerleyen videolarda da belki Drake Denklemi ile elde ettiğimiz sonuçları irdeleriz. Bakalım. Drake Denklemi adını California Santa Cruz Üniversitesi'nde profesör olan Frank Drake'den alıyor. Bu problemi çözme için bir sistem getiren ilk kişi oydu ve bu yüzden de bu denkleme onun adı verildi. Ama bu denklem öyle günlük hayatta uygulayacağımız ve bazı sonuçlar bulup bunlar üzerinden bir şeyler inşa edebileceğimiz türden bir denklem değildir. Drake denklemi, galaksimizde ne kadar tespit edilebilir uygarlık vardır sorusu üzerinde düşünmeye yönelik bir sistemdir. Aynı soruya cevap olarak, ben, Frank Drake'in başladığından biraz farklı bir yerden başlayacağım. Onun kullandığı ilk değişken, her yıl yeni doğan yıldız sayısıdır. Aramızdaki tanımların ne kadar benzerlik göstereceğini sonra göreceksiniz. Burada yapmak istediğim, yıldızların toplam sayısıyla başlamak. Ve burada bulmak istediğim sayıyı n ile göstereceğim. Ve bu n sayısı bize Samanyolu'ndaki tespit edilebilir uygarlıkları verecek. Eğer bu yıldız sahasına bakarsak, mesela bu, buradaki yıldızın yörüngesinde yaşama uygun bir gezegen olabilir. Ve bu gezegende sıvı su, hatta zeki bir yaşam formu bile mevcut olabilir. Ama tespit edilebilir, olmayabilir. Çünkü teknolojik anlamda henüz elektromanyetik ışıma, yani radyasyon kullanacak kadar gelişmiş olmayabilirler veya iletişim için başka bir yol bulmuş olabilirler. Hatta belki elektromanyetik ışınımdan yani radyo dalgaları vesaireden bile daha ileri bir iletişim yolu bulmuş olabilirler. Ve bu yüzden onları belki asla tespit edemeyeceğiz. Burada bahsettiğimiz uygarlıklar az çok bize benzeyenler. Yani bizim kullandığımızdan çok farklı olmayan bir teknoloji kullanan uygarlıklar. Tespit edilebilir lafından bu terminolojiden kastımız bu. Şimdi gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Denkleme başlamak istediğim değişken, galaksimizdeki tüm yıldızların toplam sayısı ve buna ne dedik. İşte bu galaksimizdeki yıldızların sayısı ve iyimser bir tahminle bunun 100 ila 400 milyar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Aslında tam sayıyı bile bilmiyoruz çünkü bazıları tespit edilebilir değiller. Ve galaksinin merkezi bizim için kocaman bir sis perdesi gibi. Öbür tarafında ne olduğunu bilemiyoruz ve merkezde toplanmış yıldızları göremiyoruz bile. Dolayısıyla en iyi tahminle bu sayı 100 ila 400 milyar arası yıldızdır. Burada tabi bu yıldızlardan gezegene sahip olanlar şeklinde bir alt küme olacak. O zaman bu sayıyı bu alt kümeyle yani bir gezegene sahip sıklığıyla çarpalım. Eğer siz bir yıldızsanız, bu da bir gezegene sahip olma yüzdeniz, sıklığınız ya da oranınızdır. Buraya şimdi gezegene sahip olma oranı yazayım. Yani eğer bu tahminen 100 milyarsa, ki her gün güneş sistemimiz dışındaki öte gezegenler hakkında yapılan keşifler sayesinde çok daha fazla şey öğreniyoruz, buna dörtte bir diyebiliriz. Ardından bunu işleme vurduğunuzda 100 milyar çarpı 1 bölü 4 bize 25 milyar sonucunu veriyor. Ama bu sayıya henüz uygarlıklara ulaşmak için yeterli değil. Ayrıca gezegenler üzerine de düşünmemiz gerek. Örneğin Jüpiter gibi, Neptün gibi veya Merkür gibi gezegenlerde bizimkine benzer yaşam formlarının hayatta kalabileceği biraz şüpheli. Yani bu gezegenler üzerlerinde yaşam barındırmaya da müsait olmalılar. Tercihen yüzeyinde sıvı su gibi yaşam için elzem şeyler bulunmasını ararız. Ama belki de yeterince yaratıcı düşünmüyoruz, düşünemiyoruz çünkü bizim bildiğimiz yaşamın kapsamı bu kadar. Neyse şimdi de bu sayıyı üzerlerinde yaşam barındırabilecek gezegen oranıyla çarpalım. Aslında gerçekten üzerlerinde yaşam barındırıp barındıramayacaklarını bilmiyoruz ama yıldızlarına uzaklıkları oldukça müsait görünüyor. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. İdeal oranda çekimi, su ve diğer gerekli şeyler var diyelim ki. Her ne kadar bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmesek de tahmin yapmak gerekirse, gezegenin bulunan güneş sistemlerine ele aldığımızda yaşam barındırabilecek ortalama gezegen sayısı bu diyebiliriz. Hatırlatayım, tabii biz bu cevabı bilmiyoruz. Belki 0,1'dir. Muhtemelen 1'den küçük olacak. Bundan dolayı gezegene olan herhangi bir güneş sisteminin yaşam barındıran gezegene sahip olması ihtimali belki 0,1'dir. Belki 1'den belki bile fazladır. Bilmiyorum. Burada zaten kesin cevabı bilmiyoruz ama destekli sallayacağız. Diyorum ki bu oran 0,1 olsun. Burada da gezegeni olan yıldızların oranını tahmin etmiştik. Dediğim gibi bu sayıları kafamdan uyduruyorum, doğru cevapları kesin olarak bilmiyoruz. Buna ne demiştik? 1 bölü 4 demiştik. Yani eğer bu sayıları çarparsak, galaksimizde yaşam barındırabilecek kapasiteye sahip gezegenlerin sayısını bulmuş olacağız. Yani. Çeşitli yıldızlar etrafında dönen çeşitli gezegenlerin arasında yaşam barındırmaya müsait, uygun olanların sayısına ulaşacağız. Şimdi bu bize galaksimizde yaşam barındırabilir gezegenlerin tamamının sayısını verir. Ama yalnızca sıvı halde suyunuz, doğru sıcaklıklarınız ve diğer içerikleriniz, yerçekiminiz uygun diye gezegen üzerinde illaki yaşam belirecek diye bir şey yoktur. O zaman bu oranı da yaşam belirme oranıyla çarpalım. Bu oran üzerinde gerçekten yaşam olan gezegenleri ifade ediyor. Yani sayıyı tam olarak bilmesek de bu üzerinde gerçekten yaşam olan ya da olabilecek gezegenlerin oranı. Aslında bu çok büyük ve tartışması halen süren bir soru. Belki gerekli içeriği barındıran tüm gezegenlerde yaşam vardır. Belki bu galaksimizde ve hatta evrenimizde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Veya belki de bu çok nadir görülebilen bir şeydir. Ortaya çıkması için çok sayıda olayın sırayla gerçekleşmesi gerekiyordur. Bu yüzden sırf elimizde bir sayı olsun diye bir şeyler söyleyeceğim. Belki üzerinde gerçekten yaşam beliren gezegen sayısının tüm gezegen sayısına oranı 1 bölü 10'dur. Yaşamın her türlü garip ve zorlu ortamlarda da gözlenebilen dirençli ve esnek bir şey olduğunu göz önüne alırsak, kişisel tahminim bundan daha yüksek olacaktır. O zaman daha yüksek bir sayı vereyim ve gezegenin bahsettiğimiz gerekli yani elzem içeriği barındırma oranı 0,5 olsun. Buraya kadarki işlemin bize söylediği, söyleyeceği, Galaksimizde bu gezegenlerin var oldukları süre zarfında kaç tanesinde yaşamın bir şekilde belirdiği olacaktır. Belki bu gezegenlerde yaşam bir dönem belirmiştir ve yok olmuştur. Belki bir nükleer savaşla kendisini yok etmiş olabilir. Ama bu bize galaksimizde tarihleri boyunca en azından bir noktada üzerlerinde yaşam belirmiş gezegen sayısını verecek. Ama bizim aradığımızsa uygarlıklar. Yani zeki bir yaşam formu. Eğer dünyaya hiç gök taşı düşmeseydi ve dinozorlar yaşamaya devam etseydi, bizim gibi radyo, televizyon, telefon kullanabilecek kadar evrimleşebileceklerini sanmıyorum. İşte bu tip fevkalade durumlar sayesinde ekosistemde oluşan boşluklar yok oldu ve biz ortaya çıktık. Zekamız ilerledi ve böyle YouTube videoları falan çekmek gibi çok çılgın, çok zekice şeyler yapmaya başladık. Neyse, o zaman buraya kadarki işlemlerle çıkan bu sayıyı, üzerlerinde zeki bir yaşam formu beliren gezegen oranıyla çarpalım. Bu oran 1 bölü 10 gibi bir sayı olabilir. Muhtemelen bir sonraki videoda tamamını hesaplayacağım. Bunların farkına varmanız çok önemli çünkü, çünkü daha önce de dediğim gibi burada yaşam türlerini görüyorsunuz. Mesela bu, Dünya'daki yani gezegenimizdeki yaşamın örneklerinden bir tanesi. Her ne kadar bir uzaylı gibi görünse de bu çok yakından çekilmiş bir ekin biti. Çevremizde hayal edemeyeceğimiz sayıda yaşam formu var. Ama bizim aradığımız gezegenlerde belirmeye başlayan zeki bir yaşam formu. Çünkü yalnızca zeki bir yaşam formunun bizimle iletişim kurabilme imkanı vardır. Tabii zeki bir yaşam formu dedim ama zeki yaşam formlarının hepsi eninde sonunda birbiriyle iletişim kurabilmek için radyo dalgalarını yani elektromanyetik ışınımı kullanacak kadar teknolojik açıdan gelişecek diye bir şey de yok. Belki bizim durumumuzda da doğru olaylar doğru zamanda gerçekleşmeseydi bir aşamada takılıp kalabilirdik. Dolayısıyla burada ihtiyacımız olan şey şu. Burada galaksimizde bulunan ve tarihlerinin bir kısmında üzerlerinde belki ile aynı döneme denk gelmezse de zeki bir yaşam formu barındırmış gezegen sayısı var. Ama bizim yapmak istediğimiz şey bu oranı daha da düşürmek ve bu zeki yaşam formlarının teknolojide ilerleyerek bizim tarafımızdan tespit edilebilir hale gelenlerini bulmak. O zaman bu oranları da çarpalım. Bizim tespit edebileceğimiz türde iletişim kullanabildikleri için olsun. Yani bu oran tespit edilebilirlerin oranı olsun. Burada sona geldiğimizi ve bu işlemin bize galaksimizdeki toplam uygarlık ya da yaşam formu ya da, ya da üzerinde tespit edilebilir teknoloji kullanan yaşam formu bulunan ya da tarihinin bir noktasında en azından bulunmuş bir gezegen sayısı vereceğini düşünebilirsiniz. Tabi uygarlıklar doğup ölmeseler daha iyi olabilirdi ama gerçek bunların yok olduklarıdır. Kendi kendilerini yok etmiş bile olabilirler. O güneş sisteminin veya gezegenin tarihine göre yalnızca çok kısa bir zaman içinde var olmuş olabilirler. Dolayısıyla şu anda varlığını sürdüren uygarlıkların sayısını bulabilmek için ki bu şu anda ya da şimdinin ne anlama geldiğini önümüzdeki videoda biraz daha açacağım. çünkü eğer 10 bin ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızda bir şeyler tespit edebiliyor olsaydık, bizim şu andamıza göre sadece sinyal alıyor olurduk. Yani bu sinyaller 10 bin yıl önce gönderilmiş olurdu. Ama benim yapmak istediğim bize şu anda ulaşan sinyalleri gönderenlerin sayısını öğrenmek. İşte burada da uygarlıkların ortalama yaşam süresi olduğunu varsayacağım ve buna da L diyeceğim. 10 bin yıl, 10 bin yıl buna uygun bir sayı olabilir. Tabi uygarlığın yaşam süresi bir tarafa, o yıldızın da bir yaşam süresi var. Ve onun için de bir t yazacağım. Burada ayrıca gezegen için de bir yaşam süresi verebilirim ama tahmin ediyoruz ki, eğer bizim yıldızımız bir süpernova ile patlarsa, dünyanın üzerinde bir daha yaşam belirmesi gibi bir ihtimal kalmayacaktır. Yani buna 10.000 yıl dedik ve bu paydadakine de 10 milyar yıl dedik. İşte bunları da çarparsanız, ortaya çıkan galaksimizde şu anda tespit edebileceğimiz uygarlıkların sayısını verecektir. Şimdilik burada bırakıyorum, sonraki videoda konu üzerinde biraz daha tartışıp bizim denklemi Drake denkleminin daha ünlü versiyonuyla karşılaştırırız. Ayrıca denklemin şu kısmından da biraz daha bahsedebilirim çünkü burası biraz kafa karıştırıcı olduğundan biraz daha şemaya dökerek anlatmak daha iyi olur.